Periferi, görüş alanımızın yanlardaki en uç noktaları demek olduğuna göre, aslında bu niyette olmasa da gayet yerinde isimlendirilmiş bu diziyi izlemen listenizin en periferisine koymanızı önerebilirim. Hatta bir adım daha ileri atın, kör noktada kaybolsun gitsin. Çünkü bu dizi olmamış. Herkese merhaba, kanalına tekrar hoş geldiniz. Bu sefer de Peripheral'ın kritiğini yapmaya çalışacağım. Girişten de anlaşılacağı üzere ben bu diziyi sevmedim. Ortalama üstü bir not aldığı için genellikle beğenildiğini düşünüyorum ama diziyi beğenmiş olsanız da bir de kötü bir kritiğini dinlemeye tahmin edersiniz diye umuyorum. Ki ben bu kritiği yazmadan önce en az bir düzene kötü eleştirisini okudum. Yani beğenmeyenler arasında da tek ben değilim. Dizi beğenmeyenlerin ve benim de kabul ettiğim üzere burada dipte derinde güzel bir hikaye var aslında. Sonuçta William Gibson'ın kitabından uyarlanmış ve kitabın gayet iyi de olduğu söyleniyor. Ama bir eleştirmenin benzetmesini ödünç alırsam, kitabın katmanlı hikayesini süzgeçten geçirilip kolay tüketilen bir aksiyona dönüştürüldüğünü söylüyor. Fakat ben kolay tüketilen aksiyon severim. Buradaki sorun bence daha derin. Çünkü ortada akıcı bir kolay tüketim malzemesi yok. Derinlerdeki o güzel hikayenin etrafına o kadar fazlalık eklenmiş, hareket edemez hale getirmişler ki, bir yerden sonra karakterler de olay örgüsü de full stop yapıp bize sadece bir dünya kurulumu seyrettiriyorlar. Ama hikayeyi aktırmayı unuttukları için ve bazılarınız katılmayacak belki ama bence kurdukları dünya da o kadar ilginç olmadığı için seyretmeye değer bir şey bulmakta en azından ben çok zorlandım. Son zamanlarda neredeyse her dizide tempo sorunu eleştirisiyle karşılaşıyorum. Yani hepsine katıldığımı söyleyemeyeceğim. Mesela patient için de aynı eleştiri gördüm ama yani yavaş tempo ile tempo sorunu birbirine karıştırılıyor sanırım. Çünkü tempo sorunu yaşayan bir dizi kesinlikle değil o. Bu dizi için ise tempo sorunundan muzdarip demek hafif kaçacaktır. Çünkü ya olsa olsa nadiren temposu iyi olan bir dizi desek çok daha yerinde olur. Bunun birkaç sebebi var. Üstlerinden geçelim. Yalnız kritiğe devam etmeden önce kanala abone olursanız beni çok mutlu edeceğinizi şöyle bir hatırlatayım kaldığımız yerden devam edelim. Karakter yazımından başlayalım. Dizinin ortasında fark etmeye başladığım şey bazı karakterlerin yaptıkları şeyleri neden yaptıklarının motivasyonlarının muğlaklaşmaya başlamış olmasıydı. Evet bir hayati tehlike içindeler hayatta kalmaya çalışıyorlar bazen ama bu bir hikayesel motivasyon değildir ki tehlikede oldukları anlarda çok çoklardır. Hikayedeki amaçlarını işte ücret karşılığında kayıp birini aramak diye özetleyebilirsin. Tamam bu bir hikaye başlangıcı olabilir ama ancak o olabilir. Dizi o başlangıçtan daha ileri gitmiyor, kişiselleşmiyor, karakterler bir zorunluluk içine düşmüyorlar. Dizinin ortasında ya tamam ya vazgeçiyorum diyebilirlerdi ve hikaye de orada bitebilirdi. Ha belki kaza kaza bir şeyler çıkartabilirsiniz Ya o da büyük olasılıkta ancak sezon sonunda sonraki sezonlar için getirdikleri ipuçlarıyla varılabilecek bir amaç. Ama oraya gidene kadar ki 8 saat kendimizi ataşlayacağımız bir hedefleri yok. Olmayınca da özdeşleşemiyorsun karakterlerle. Ve onların karşılaştıkları engelleri aşmalarını isteyip açtıklarında da zafer hissiyatı yaşayamıyorsun. Yani bunu hissettirmeyen bir aksiyon hikayesinde de ya isterse her bölüm patlama çatlama olsun öylesine ekranda geçip gidecektir. ...ki burada da olan bu. Bir klişeyle ama doğru olduğu için klişe olmuş bir laflar devam edeceğim. Karakterler en fazla o karakterleri yazan insanlar kadar zekidir. Bu dizide bu çok belirgin. Zaten e, Jonathan Nolan'ın prodüktörlerini yaptığı bir dizi... E, ...Nolan kardeşlerin biraz daha az vitaminlisi muamelesini gören biri ama... ...abisinin her sinefilin gözüne çektiği perde eninde sonunda aralandığı zaman... Çok da bir farkları olmadığını gördüğümüz bir arkadaş bence. Bu diziyi de zekasını dökme aparatı olarak kullanıyor. Ve bunu karakterleri çok zeki yaparak bize göstermeye çalışıyor. Bunun içinde en kolay hileye başvuruyor. Karakterleri karşısındakinin ne diyeceğini önceden bilen biri olarak yazmak. Yani sanki karakter, bak oyuncu demiyorum, filmdeki karakter sanki filmin senaryosunu önceden okumuş da bu sayede karşısında kim varsa direkt ne düşündüğünü bilir şekilde konuşuyor. Şimdi birincisi bu diyalogdaki sorgulama, ipuçlarından yola çıkma, akıl yürüterek gizem çözme süreçlerinin tamamını çöpe atıyor. Ve dinleyecek bir şey bırakmıyor. Karşımızda çok zeki numarası çeken ama hiç işlem yolu göstermeyip direkt sonuca giden birini seyrediyoruz. Yani kopya izliyoruz aslında. Sonuç olarak da aşırı zeki olduklarını göstermeye çabalayan orta zekalı senaristler hissediyoruz perde arkasında. Yani, çok sinir bozucu bir şey çok keyifsiz bir şey bu. Bunu en çok Lobeer diye bir karakterde gösteriyorlar ama işin ilginci en istisnai durumda o. Çünkü bu zayıf karakter yazımını tamam eleştiriyorum ama bu yazamamış oldukları halinde bile Lobeer'ın mükemmel bir karakter olduğunu görebiliyorum. Birazcık daha iyi yazarlarla bu karakter izlemesi muhteşem bir şey olabilirdi. Hatta Lobeer diye bir spin-off çeksinler şu diziden milyon kat daha iyi bir dizi olacaktır. Ama bu karakteri dizinin artı noktası olarak saymayacağım. Muhtemelen kitaptan alınma bir karakterdir ve bu karakteri olabilecek en beceriksiz şekilde yazdıkları için işte o dipte derinde güzel bir şeyler var dememe örnek olarak göstereceğim. Bu videoya Kaçırılmış Fırsatlar dizisi diye isim koymamın sebebi de bu. Çok daha iyi bir şey olabilirmiş, o malzeme ellerindeymiş ama yüzlerine gözlerine bulaştırmışlar. Karakter ve diyalog yazmadaki diğer bir garip yoldan da bahsetmeden edemeyeceğim. O da basit cümleleri gramatik olarak daha karmaşık hale getirip çok kaliteli diyalog yazdıklarını zannetmeleri. Yani bu bir yerden sonra komediye dönüşüyor. Tek bir örnek vereceğim. Bir yerde kadın diğerine özetle şunu diyor. Madem Zubov'un evindesin sen öldür. Ama bunu şöyle bir cümleyle söylüyor. Zubov'un evindeki varlığını bu işin gerçekleşmesinde yardım için kullanmaya niyetli olabilir misin? Şimdi... Normalde benim böyle güzel, süslü cümlelerle derdim olmaz. Hatta severim de. Ama bu cümleyi bu şekilde yazınca kaliteli diyalog yazdıklarını zannediyorlar. Sorun orada. Arkasında derin bir mana olmadan karmaşık cümleler yazıp iyi bir şey yaptıklarını zannetmek zaten Nolan'ın da abisinin de alameti farikası. Ya da mesela bir bölümü de hayatta sevdiği yoktur. O yüzden hayat daha zor gibi bir cümleyle başlatıyorlar. Şimdi... Ben gerçek hayatta basat hatta bazen aptalca diyaloglarında yaşanması gerektiğini ve bunun filmlerde de gösterilmesi gerektiğini savunan biriyim. Yani bu aralar The English için bir kritik yazıyorum ve tam da bundan bahsedeceğim onun kritiğinde de. Yani bu arada English'i minik bir başyapıt olarak görüyorum ama ufak bir eleştiri olarak bunu sokacağım araya. Onda da biraz fazla sayıda derin ve de manavlı diyaloglar yaşanıyor. Yani arada keşke vasat şeyler de konuşulsa diyorum. Onun için yazdığım kritikte. E o zaman bu diziyi niye eleştiriyorum? Çünkü bana vasat diyalogları derin diye satmaya çalışıyor. Ya hayatta load yoktur yeğenim diye bir cümleyle bölümümü başlatıp Cendere'ye giriyorlar. Ya benden de o çok derin laf. falan dememi bekliyorlar. Yani derdim bu. Dizi kritiğinde... Casting seçimlerinin yeri pek yoktur ama o kadar başarısız seçimler yapmışlar ki bahsetmeden edemeyeceğim. Özellikle yan karakterler, villainlar, kötü adamlar tamamen antikarizmatik denecek kadar zayıflar. Bir Hitman var mesela, adam sıfır karizma, sıfır tehditkarlık. Yani o şey kağıt üstünde yazılmış hali gayet iyi. Biraz daha ekranı doldurabilen bir adam olsaymış, çünkü sanki solakta karşılaşacağımız herhangi bir yaşlı fiziğindeki adam yerine daha iyi bir seçim yapsalarmış dizinin zaten zayıf olan aksiyon bölümlerini biraz daha izlenebilir kılabilirlermiş. Yani, yani zaten hikaye karman çorman bir de çok şey anlatıyorlar gibi duruyorlar ama ya bence oldukça ince eften püften bir zardan ibaret bütün hikaye örgüsü. Ee, ki muhtemelen kitabın 3'te birini falan dizileştirmişlerdir. Asıl örgüyü sonraki sezonlara saklamışlar diye düşünüyorum. Bu zayıf hikayeyi satacak İyi bir aksiyon olsaydı bari. Bu adam korkutucu bir kiralı katil değil. Zaten çok da zorlamıyor kimseyi. E, bu telefonunu çıkar dayısının dışındaki aksiyon sahneleri de bildin televizyon aksiyonu. Yani yıllar önce 24'te kalmış olması gereken saklan, spiral, atıcı et, düşmanı vur. Yani bundan ibaret sıkıcı sahneler. Gelecekteki senin hareketli sahneler ise bambaşka bir dertten muzdarip. Bu sürenler genellikle Chloe Morales'in olduğu anlar, e, fena oynamıyor aslında. Ama dizi boyunca sürekli bir şeylere kızan, sinirlenen, mutsuz bir ifadeyle, öyle bir ruh haliyle yazılmış. Seritmesi bir yerden sonra biraz sabır zorluyor. Bir de son derece çıt kırıldığım dal gibi bir fiziğe sahip. O yüzden kavga ettiği anlarda, yani artık iyi bir body double mu bulamamışlar bilmiyorum. Kamera birden 20 farklı açıdan yarımşar saniyelik planlara dönüyor. Çünkü sabit kamerayla baksan kavga edemeyecek bir fiziği var. O yüzden saklamayı tercih etmişler. Ama kavga iyi olsa ne olacak? Çünkü bu sahnelerde kendisi değil de avatar robotu aksiyona giriyor. Yani bir tehlikede değil. Öyle Matrix'teki gibi dijital avatarın ölünce sen de ölmüyorsun. Yani en azından Matrix'te böyle bir tehdit vardı. Burada o da yok. Yani o zaman aksiyon sahnesinin bana vereceği bir heyecan yok. İzleyicinin ancak karakterler tehlikedeyken onlarla empati yapacaklarını unutmuş olmaları yani bu yazarların ve ya ancak o zaman aksiyona bağlanabileceğimizi nasıl unuttukları benim için dizinin sunduğu bütün gizemlerden çok daha büyük bir gizem. Gelelim diziye full stop yaptıran bin tane exposition sahnesine. Bu terim izleyiciye bir şeyler anlatıldığı anlara deniyor. Duymuşsunuzdur. Belki ben de bahsetmişimdir. Bilmiyorum şimdi. Özellikle bundan kaçınılması gerektiği... Anlatma, göster diye bir modunun benimsenmesi gerektiği söylenir de. Ama yani benim düz exposition'da hiçbir derdim yok. Bundan kaçınma hastalığı da bana çok saçma geliyor. Hele bir de dünya kurumu yapıyorsanız illaki olacak. Ama bu dizideki versiyonu biraz garip. Çünkü burada karşılıklı konuşan karakterlerin hepsi ne olduğunu bildikleri halde birbirlerine bildikleri şeyleri anlatıyorlar. O zaman da doğal bir konuşma olmuyor. Çünkü aslında bizimle konuşuyorlar. Moritz'in karakterine bir şeyler anlattıklarında tamam o normal. Çünkü o karakter bilmiyor. Bilmediği şeyi ona anlatıyorsun. Böylece biz de öğreniyoruz. Doğal bir diyalog. Ama mesela bir sahnede kadın adama içinde bulunduğumuz real politiği dur sana bir anlatayım deyip adamın da bildiği düzeni ona kahvaltılık malzemelerini kullanarak anlatıyor. Yani felaket yapay bir diyalog oluyor o zaman. Başka bir sahnede bir karakter diğerine... ''Bana yazdığın mektupta şunu yazdın'' diyor ve karşısındakine onun yazdığı cümleyi söylüyor. Şimdi tamam, gerçek hayatta bazen böyle diyaloglar olur kabul ediyorum ama bu kadar olmaz. Çünkü dizide çok var bunlardan. Daha da komik bir sahnede Moritz'in karakterine bir şey anlatacakları zaman kadını açık hava CGI müzesi gibi bir şeye götürüyorlar ve kadını bir tane animasyon seyrettiriyorlar açık havada. Yani oysa Moritz'i anlatsalar orada o diyalog doğal olacak. Ama o anlarda anlatma-göster kaidesini kullanıyorlar, kendi aralarında ise konuşuyorlar. Kafaları çok karışmış. Nolanlar exposition gerektiren, world building, dünya kurumu gerektiren ve bu yüzden de bir tane açıklama gerektiren hikayeler yazarlarım. Yani bu arada dizinin showrunnerı Nolan değil ama Westworld'de beraber çalıştığı Lisa Joy ile beraber parmaklarını her sahnede görebiliyorum. O yüzden Nolan demeye devam edeceğim. Bu Nolan kardeşler Inception'da bile film neredeyse bitmek üzereyken bile hala açıklama sahneleri yazmışlardı. İşte o son rüya katmanında ne olur, nasıl gidilir, nasıl kurtulunur. Filmin bitmesine 10 dakika varken bile hala dünya inşa ediyorlardı. Ama yani o en azından 2 saatlik bir şeydi ve bir hikayesi vardı akıyordu. Burada hikaye duruyor. Üstelik bu kadar konu başlangıcı varken ki dizi epey bir sayıda hikaye örgüsüne başlangıç yapıyor... Ama bütün bu hikaye başlangıçlarını Exposition altında eziyor ve bence bir süre sonra bayağı bir can sıkmaya başlıyor. Madem konuya girdik oradan devam edelim. Dizinin Londra'da geçen bölümü işte bu Exposition'dan en muzdarip bölümü olsa da ironik bir şekilde dizinin şimdiki zaman dediği 2030 yılında geçen bölümünden çok daha izlenilebilir o Texas bölümü bir yerden sonra artık izlenemez bir hale geliyor. Yani gerçek aksiyon bölümleri orada olduğu halde üstelik. Bir güneyli kasaba ki evlerinde silahları olan karakterler lazım. Herhalde onu düşünerek böyle bir seçenek yapmışlar. Yani yalnız işte hayatı hangi yaşta olursa olsun çözmüş, cool çok bilmişler vatanı diyebileceğim Amerikan güneyi, hele hele Texas'ı. yani izlenmesi normalde bile zor bir yerken Buradaki yan karakterlerin neredeyse hepsinin çöp olması yani Takdir edersiniz ki hiç de yardımcı olmuyor Londra'daki hikaye yani sürekli ekspozisyona bolsa bile Teksas'a etmekten milyon kat daha ilginç Yalnız bu bölümlerde de dizi bir sürü soru sordurtuyor Ama sonra bu soruları unutturuyor Cevapları da aldığımızda da ha böyle bir soru vardı demek zorunda kalıyoruz Yalnız o soruları unutturduğu için Her hafta dizinin başına Bakalım şunun cevabını alacak mıyız diye oturmuyoruz. Merak unsuru neredeyse hiç yok dizide. Yani o hepimizin artık nefret ettiği Mystery Box Gizem Kutusu anlatım tekniği Burada en beceriksiz şekilde kullanılıyor diyebilirim. Çünkü kutunun varlığını hatırlamıyoruz. Dizinin zaman yolculuğunda getirdiği versiyon Tamam bu ilginç eee, Fakat bu fikri ilk başlarda Acaba ben mi anlamadım dediğim bir noktaya getiriyorlar. Ee, ama saldırım yanlış anlamamışım. Dizi saçmalamış. Ee, zaman çizgisi bir yere kadar normal akarken, gelecekten müdahale edildiğinde çizgi ikiye ayrılıyor. Çünkü siz o müdahale edilmemiş orijinal zaman çizgisinde yaşıyorsunuz. Müdahale ettiğinizde yeni bir geleceğe gitmek zorunda. Böylece o çatallaştığı ana kadar giden çizgiye stab diyorlar. Bir biletin ikiye kesilip size verilen kısmı. Yani kök kısmının adı stab. Böylece bir paralel evren oluşmuş oluyor ama iş bundan sonra iyice saçmalaşıyor. Ve karakterlerimiz 7 bir evrende kopyaları yaratıldığı için kendilerinin ölebileceği, daha başka bir evrende devam ettikleri fikrinde kapılıyorlar. Daha fazla bahsetmeyeyim bundan ama eğer dizi gide gide bu sonuca vardıysa ya sadece o diyaloglarda hikayet ettiğim olduğundan fazla zeki görünme tavrı hikayede de var. Çünkü dizi hikayede de aptallaşmaya başlıyor. Ama kendisini bize çok zeki diye bir şey satıyor ve bu yüzden, işte bu kadar <gülüyor> sinirli bir kritik yapıyorum. Umarım sizin sabrınızı da fazla zorlamıyorumdur. Ayrıca dizide hiç mizah olmaması, yani kastım şakalar falan değil ama bir kara mizah, bir espri duygusu, bunun eksikliği çok hissediliyor. Yani çok önemli bir şey anlatıyormuş gibi, sanki gerçek bir trajediyi anlatan bir dönem dizisiymiş gibi ki onlarda bile gayet mizah olabilir ama ya bu kadar kuru, ciddi, mizahtan yoksun bir dizi yazmaları ya emin olun ya becerememelerinden ya da akıl edememelerinden. Yani ki bu kadar odun, özdeşleşilemeyen karakterler yazdıktan sonra mizah duygusu nasıl olsun? Ya bu da dizinin diğer bir eksikliği olarak kayda geçsin ve artık bitireyim. Bir eleştirmen şey yazmış, ''Kompleks fikirler, compelling, zorlayıcı, fikren çaba gerektiren, zeki hikaye anlatımıyla karıştırılır.'' diyor. O dizide tamamen o. Başka bir kritikte benim 76 dakika ses notlarında söylediklerimi tek cümleyle özetlemiş. Peripheral neredeyse her şeye sahip, zaman yolculuğu, simülasyonlar, avatarlar, yüzsüz robotlar, gizli görevler ve hatta kıyamet bir tek eksiği var, izlemeyi devam ettirmek için gereken entrika. Bunun üstüne daha fazla bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum. Sonuç olarak her şeyden bol kepçe koyup. Akmayan, sıkıcı, ipince bir örgüye sahip, beceriksiz bir dizi çıkarmışlar. Çok daha iyisini yapabilirlermiş, çok daha iyi karakterlerle daha rahat özdeşleşebilecek ve beraber kaptırıp gidilebilecek bir dizi yapabilirlermiş ama fırsatı kaçırmışlar. Naçizane fikrim bu diziyi es geçmeniz ve bu aralar hiç de fena olmayan başka dizilere dikkatinizi vermeniz. Bu hafta da bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz beğenlerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin bütün yorumları okuyorum Twitter'ımı da takip edebilirsiniz videoyu paylaşırsanız çok bakbada geçer bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın